Türkiye haber Türkiye'nin tarafsız haber haber ile karşınızdayız. Pinterest'ten Tarık ana haber bülteni başlıyor yaklaşık bir saatdir bu ekranlarda. Günlük çıkan gelişmelerin istercim paylaşacağız efendim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir olursak: Twitch, haber, TV, TV, Pinterest, haber, Ok, haber, TikTok, haber, TV, Facebook, Tarık LinkedIn, Haber. Yay, Tumblr, Tarık Haber, İnsan Ahmet, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Red Dead Ground, Tarif Etmişi, Sürü 8, YouTube, Tarık Haber TV, VKM'ler, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışak olursak Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ana haber büttenimiz başlıyor. <gülüyor> Twitter'da da sohbet odalarından bizlere dahil olabilirsiniz. Bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler, e, borsada hareketli anlar yaşandı. Dolar günü 19,44 de yükselişte, Euro 21,42 de yükselişte altın, 1.244 de işte ve İstanbul borsası günü 4.61 de günü düşüşte kapatılmış. Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadını duyurdu, asgari ücretlilere dikkat çekti. JPG Başkan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vade açıkladı. Kılıçdaroğlu hedeflerinin sosyal konutların sayısını 5 yılda 4 kat arttırmak olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu. Askeri ücretlileri dikkat çekti. 29 Nisan 2023 19:43 Son Güncelleme 29 Nisan 2023 19:48 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, hedeflerinin sosyal konutların sayısını 5 yılda 4 kat artırmak olduğunu söyledi. Takip et. Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda yüksek kiralarla ilgili vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, nihai hedef, 5 yılda sosyal konukların sayısını tam 4 katına çıkarmak, dedi. İşte Kılıçdaroğlu açıklamaları. O aralar hepimizi mahveden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira sorunu var. 2002'de ev sahibi oranı %75 iken, bugün bu oran %55'e düştü. Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil. Asgari ücret 8500 lira iken bir evin ortalama kirası 7400 liraya çıktı. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çeteler semirirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından yoksun bırakıldı. Uygun ödeme koşulları sağlanacak. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1.139.099 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506.861 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ'yi 5'li çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Orta sınıfı, yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Millet İttifakı iktidarında toplu konut idaresi, asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin %20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun uygun ödeme koşulları sağlanacak. Hedef 5 yılda sosyal konut sayısını 4 katına çıkarmak. Mihail hedef 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak. Devlet yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak. İster ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı konut satın alamayacak. Bu rezilliğe son verilecek. Sınmacıları da iki sene içinde kendi ülkelerine uğurladığımızda fiyatlar dengeyi bulacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini kurtulmuş taktı. Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı. HDP'den Kılıçdaroğlu kararı. Emek ve özgür... Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika habere göre meydandaki görüntü dikkat çekti. Diğer doğandan İzmir'de Millet İttifakı'na tepki geldi. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa rulet masası çıktı dedi Son dakika AB'ne göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki gün, gün doğduğu meydanda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingindeki görüntüler dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında Millet İttifakı'na tepki göstererek bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa rulet masası çıktı. Habire dönüyor, nerede duracağı belli değildi. Son dakika meydandaki görüntü dikkat çekti. Erdoğan'dan İzmir'de Millet İttifakı'na tepki, bizzat kendilerinin kumar masası, dedikleri masa masası çıktı. 29 Nisan 2023-16.51 son güncelleme, 29 Nisan 2023-18.31 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki gündodu meydanında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingindeki görüntüler dikkat çekti. Erdoğan'ın konuşmasında Millet İttifakı'na tepki göstererek bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa masası çıktı. Habire dönüyor, nerede duracağı belli değil dedi. Takip et. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gündoğlu Meydanı'ndaki İzmir mitingi öncesi vatandaşlar meydanda toplandı. Miting öncesi İzmir'de mitingin yapılacağı alanda toplanan vatandaşların görüntüleri de gelirken o görüntüler dikkat etti. Erdoğan'ın konuşması öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demokratik Sol Parti, (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da vatandaşlara seslendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündodu Meydanı'nda konuştu. Konuşmasında Millet İttifakı'na tepki gösteren Erdoğan, bizzat kendilerinin, kumar masası, dedikleri masabület masası çıktı, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde… Biliyorsunuz son birkaç gündür doktorlarımızın tavsiyesi üzerine şehir programlarına katılamamıştık. Fakat bugün Ankara'dan canlı bağlantıyla iştirak ettiğimiz programlar oldu ama öyle üzerine İstanbul'da Teknofest'te gençlerimizle buluşarak yeniden programlarımıza geri döndük. İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık, Muhteşem bir katılım ve heyecan vardı. Çünkü gençlik kiminle nerede nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor. Ardından solo İzmir'de aldık. Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik, terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Soruyorum, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardından Bay Bay Kemal neler görüştü? İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Hazır mıyız? Durmak yok, yola devam mı? İzmir kararını vermiş, gereğini yapacağına inanıyorum. Bay bay Kemal, seni İzmir'i çöpten, çukurdan kurtamadım. Zira konuşuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru, peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Öyle değil mi? Peki, İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? Biz İstanbul'dan İzmir'e kaç saatte geliyorduk? 7,5 saatte. Şimdi 3 saat 15 dakika. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay Bay Kemal sen neredeydin ya? Biz yaptık, biz. Ne varsa yaptık, hale yapıyoruz, yapacağız. Biz ne gerekirse yaptık Bay Bay Kemal, sen İzmir'i çökten, çukurdan kurtaramadın. Aziz milletimizin desteğine güvenerek hep mücadele ettik, hep çalıştık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesine asırlara bedel demokrasi ve kalkınma kazanımlarını işte bu sayede kazandırdık. TCG Anadolu, Alsancak Limanı'na geliyor. TCG Anadolu, Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin, son haftayı buraya ayırdık, finali burada yapalım dedik. Ben karşımda bu muhteşem katılımı görünce Türkiye yüzyılına büyük bir güvenle bakıyorum. Her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Eski Türkiye hayaleti, 9 numasa olarak arzı endam eyledi. Belediye başkanları var mı 92 da PKK'nın uzantısı var mı? Düşünün bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı hediye etti. Zannediyor ki onları yanına almak suretiyle işi bitireceğim. Bu millet sana yürü Kemal demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masaki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eri bürü ayaklar olur? Bili HDP ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor, öteki inkar ediyor. Benim İzmirli kardeşlerim bu kandile evet der mi ya? En güzel cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. Öyleyse durmuyoruz, çalışıyoruz. Bunları da sandığa gömüyoruz. Bay bay Kemal, bıktık senin şu yalanlarından. Bili Tefeciler'den 300 milyar dolar buldum, hemen getireceğim diyor. Ya bay bay Kemal, bıktık senin şu yalanlarından. Bulduysan al getir, sen getirdiğinde biz niye getirdin mi dedik. Eğer vereceksen merkez bankasına ver, diğer bankalara vereceksen diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar eser eroin kaçakçısı. Yok böyle bir şey, hayatı yalan. Peki bu para ancak 10 yılda gelir diyor, biri tüm teröristleri cezaevinden çıkaracağım diyor, biri savunma sanayi projelerin askıya alacağım diyor, öteki başka terane mırıldanıyor. Biri ne diyor? LGBT'nin başımızın üstünde yeri var diyor. Öteki ben bunlarla nasıl bir araya gelirim diyor. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Bu milletin aile kurumu sağlamdır. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Dimdik adam gibi adam. Ailelerimiz bizim böyle. Her biri ayrı telden çalıyor. Biz zat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Habire dönüyor. Nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık, çırpı ayaklı bir masa olur mu? Buradan İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum. Siz ne ayaksınız ya? Ama milletimizin 14 Mayıs'ta bunlara ne ayak olduklarını hatırlatacak. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Milletimiz 15 gün sonra sandıkta bunların her birine sandıkta mesajını oyuyla verecek. İzmir'den öyle bir ses verin ki Ege'nin öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. İzmir, 14 Mayıs'ta masanın karışan ayaklarına kimin kim olduğunu gösteriyor muyuz? Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Türkiye yüzyılının inşası için bismillah diyor muyuz? Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler şahitsiniz biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına izin vermedik. Tam tersi bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşananların tekerrül etmemesi için nil sessiz devrimi hayata geçirdik. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Bunlar ömürleri boyunca bu ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı hizmetleri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır. İş yalan söylemeye, iftira atmaya gelince bunların üstüne yok verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir'de bunlar tarafından başlatılıp da bitirilen kentsel dönüşüm projesi var mı? Biz deprem konutlarını söz verdiğimiz sürede yapıp teslim ettik mi? Riski yapı olarak belirlediğimiz bölümlerin kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik mi? Deprem tehdidi altındaki şehirlerden olan İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da biziz, bunlardan bir şey olmaz. Şehirde hayatı kolaylaştıran yatırımları yine biz yaptık mı? Diğer sorunları çözmek de inşallah bize nasip olacak. İlginizi çekebilir. İlk Türk uzay yolcuları belli oldu. Erdoğan duyurdu, 14 gün kalacaklar. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler. Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog, aday yapacaktım, ortadan kayboldu. Bunlar yapmak için değil, kandırmak için söz veriyor. Asıl sorumlular sadece gelirler, konuşurlar, gülüşürler ve sonra şehri sıkıntılarıyla baş başa bırakıp giderler, bunlar yapmak için değil kandırmak için söz veriyor. Eksiklerimiz vardır ama söyleyip de yapmadığımız yok. Bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir. Aralarında FETÖ'nün adayı var, PKK'nın adayı var, bir tek sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiç sayan bu kibir masası sandıkta darmadağın eder. Bu masayı sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri, babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en iyi cevap, İzmir'in sandıkta geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. 14 Mayıs her türlü farklılığın ötesinde ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünenlerin Türkiye yüzyılı etrafında toplandığı bir seçim olacaktır. Kazanımların yarıda kalmasını isteyenlerin iradesini sandığa yansıttığı bir seçim olacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in bir asır önce İzmir'den işaret ettiği kalkınma atılımını hedefine ulaştıran bir seçim olacaktır. Yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır. Biz bu duruşun temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta desteğimize talibiz. Cüdi'de, Gabar'da bu teröristleri gördük mü? Terörden ülkemizi temizledik mi? Allah'ın izniyle daha da temizleyeceğiz. Vay vay Kemal ne diyor? Sero'yu cezaevinden çıkaracakmış. 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi nerede? Edirne cezaevinde. Gelince bunları çıkaracağız diyor. Hatta Bebek Katili Apo'yu da çıkaracakmış. O zaman 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. İzmir 14 Mayıs'ta bizimle misin? Maşallah. İzmir'e de bu yakışır. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık dedim. Ülkemizin tamamını geçmişte eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. İzmir'e 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 11.415 adet yeni derslik inşa ettik. İzmir her alanda olduğu gibi sağlıkta da çağ atlayacak. Mücah Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Kasım ayında hizmete açtık. 4789 konutun yapımına devam ediyoruz. Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini yeni yuvalarına kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde çeşme ve Karaburun'a doğal gaz getiriyoruz. Ulaştırmada İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 929 km'ye çıkardık. Yüksek hızlı tren hattını 2025 yılında tamamlıyoruz. İzmir Limanı'nın modernizasyonunu etap etap sürdürüyoruz. 37 Baraj, 7 içme Suyu Tesisi, 109 Taşkın Koruma Tesisi yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar sulamaya açtık. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Enerjide toplam 910 bin abonesi bulunan İzmir'de nüfusun %90'ını doğal gaza kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz getiriyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim İzmir'e hizmetlerimizi anlatmakla bitmiyor. Yatırımların yarım kalmaması için 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum. İzmir'in Türkiye yüzyılının da lokomotif şehri olacağına yürekten inanıyorum. Ben sizleri seviyorum. İki haftamız var. Çok çalışacağız. Durmak yok yola devam. Kalın sağlıcakla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Başkan Erdoğan bu olur yaptı değerli izleyenler. Diğer haberimizse geçiyoruz. Naci Gölü'den seçim açıklaması geldi. Ey depremden korkan halkım dedi. 6. Şubat'ta Karamanmaraş merkezi meydana gelen 11'i de yıkıma neden olan ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'de en çok konuşulan isimler biri bilimci Profesör Doktor Naci Gölü oldu. Bu sosyal medyaya gündem olan görür Son açılamasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkat çekti. Naci Görür'den seçim açıklaması. Ey depremden korkan halkım. 29 Nisan 2023-19-19 son güncelleme. 29 Nisan 2023-19-28 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde yıkıma neden olan ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri yerbilinci profesör doktor Naci Görür oldu. Uyarılarıyla sosyal medyada gündem olan Görür, son açıklamasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkat çekti. Takip et. Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından derin bir acı yaşamıştı. Bu süreçte demeçleri en çok takip edilen isim yerbilinci profesör doktor Naci Görür oldu. Sosyal medyasını aktif olarak kullanan görür son paylaşımında 14 Mayıs seçimlerine vurgu yaparak takipçilerine dikkat edin mesajı verdi. Ki ittifak tarafından. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla depreme dikkat çekmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan görür şehirlerin yapılaşmasına, güvenliğine ve deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Son paylaşımında 14 Mayıs'taki seçimlere göndermede bulunan görür, seçim propagandaları her iki ittifak tarafından ateşli bir şekilde sürdürülüyor. Lütfen her iki tarafında deprem dirençli kentler söylemine, plan ve programlarına ve samimiyetlerine dikkat ediniz, sevgiyle ifadelerini kullandı. Bir paylaşım daha Seçim açıklamasından dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan görür takipçilerine, ey depremden korkan halkın. Seçim meydanlarını doldururken parti bayraklarınız, bayrağınız yanında kentimizin deprem dirençli hale getirilmesini talep ediyoruz. Pankartlarını da kaldırmayı ihmal etmeyiniz. Sevgiyle uyarısında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnceden Erdoğan açıklaması, desteklediği ve desteklemediği Son haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Sivas Spor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia şoku yaşandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberi göre Süper Lig'in 32. haftasında Sivas Spor'a konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia ile Ali Şaşal-Vural kafa kafaya çarpışırken yaşanan bu pozisyon ardından koca oyuncu Enner Valencia'ya yerden kalkamadı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye götürürken 1. açık oldu öğrenildi işte detaylar. Son dakika Sivasspor Fenerbahçe maçında Enner Valencia şoku. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. 29 Nisan 2023 19.18 son güncelleme. 29 Nisan 2023 20.05. Son dakika Süper Lig'in 32. haftasında Sivas Spor'a konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia ile Ali Şaşal Vural kafa kafaya çarpışırken yaşanan bu pozisyonun ardından golcü oyuncu Enner Valencia yerden kalkamadı. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğu öğrenildi. İşte detaylar. Takip et. Enner Valencia. Ekvador Yaş 34 pozisyon forvet. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın Süper Lig'in 32 hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi hızlı başlayan mücadelenin henüz 5 dakikasında ceza sahası içerisinde yükseldiği topla kaleci Ali Şş Bural ile çarpışan Enner Valencia ciddi bir sakatlık yaşadı günün maçları tüm maçlar 1989 Demir Grup Sivasspor 1 -3. Fenerbahçe. Sahaya ambulans çağrıldı. Yaşanan pozisyonun ardından sahaya ambulans çağrılırken Ekvadorlu oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yıldız oyuncunun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Rossi oyuna dahil oldu. Yaşanan bu pozisyonun ardından Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu. İşte o anlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Valensiyas dakika dakika süperlik, Aker'den süperlik. 19. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli siyerler. Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Lüks yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor. İzmir'in Narlıdere net bulunan lüks çıkan ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nereline ilişkin incelemeler sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de bugün yangında kundaklama ihtimaline karşı sitede çalışma başlattı. Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Lüks sitedeki yangında kundaklama ihtimali araştırılıyor. 29 Nisan 2023-1851 son güncelleme 29 Nisan 2023-1850'dir. İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Lük sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürdürülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de bugün yangında kundaklama ihtimaline karşı sitede çalışma başlattı. Takip et. Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan nüks bir sitenin 3. blokunda yangın çıktı. Sitede oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm blokun saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere toplumsal müdahale araçları ve orman bölge müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 ünketimi de hazır bekletildi. Tüm daireler tek tek kontrol edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı lük sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, dün saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün sitede yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışma yaptı. Ekipler tüm daireleri tek tek kontrol etti. İnceleme çalışmalarının yarın da süreceği öğrenildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnce... O haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Memur ve emekli zammı için harekete geçildi. Se e Seyyanın zam ile refah pay geliyor. Kalem kalem hesaplandı. 3 Mayıs'ta hesapları yapacak. Son dakika haberine göre emekli zammı ile memur zammı için belli olacak. Nisan ayı enflasyon rakamı 3 Mayıs çarşamba günü açıklanacak. SGK Bakur ve emekli sandığı mensupları 2023 Temmuz ayında alacağı yeni maaşı Merak ederken Seyyah'ın zam ile refah payı da gündeme geldi. Kapsamda ek ve enflasyon farkı dahil en düşük memur ve emekli maaşları yeniden hesaplandı. Asgari ücret Temmuz zamı içinde rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte haberin detayları. Memur ve emekli zamı için harekete geçildi. Seyyah'ın zam ile refah payı geliyor. Kalem kalem hesaplandı. 3 Mayıs'tan. 29 Nisan 2023-851 Son Güncelleme 29 Nisan 2023 14:15 Son dakika, emekli zammı ile memur zammı için belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon rakamı 3 Mayıs-Çarşamba günü açıklanacak. SGK, Vakur ve emekli sandığı mensupları 2023 Temmuz ayında alacağı yeni maaşı merak ederken seyyanan zam ile refah payı da gündeme geldi. Bu kapsamda ek zam ve enflasyon farkı dahil en düşük memur ve emekli maaşları yeniden hesaplandı. Asgari ücret temmuz zammı için de rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte haberin ayrıntıları. Takip et. Son dakika haberi. Milyonlarca kişi asgari ücret zammı, memur zammı ve emekli zammı için gözünü Ankara'dan gelecek açıklamalara çevirirken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan bilgin asgari ücret için asgari ücret yılda bir kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8.500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum, derken emekli maaşları için refah payı verileceğini açıkladı. Emeklilere refah payı geliyor. En düşük emekli aylığı geçtiğimiz aylarda 7.500 liraya yükseltilmişti. Bakan bilgin 7.500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerle en düşük emekli maaşı alanlar arasındaki makasın kapanması için çalışma içinde olduklarını ifade ederek yaklaşık 7.500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7500 Türk Lirası üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek, dedi. Refah payı için iki seçenek masada. Bakan bilginin refah payı açıklamasının ardından hangi formüllerin gündemde olduğu merak konusu olurken iki seçenek gündeme geldi. Bu kapsamda Ocak ayındaki refah payı düzenlemesine benzer bir şekilde zam oranlarının %25 veya %30 A tamamlanması mümkün. Memurasiye yanan zam. Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinde seyyanan zam için rakam konuşulmaya başlandı. Buna göre memurlara 2 ila 3000 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Erdoğan'ın bunu 1 Mayıs'ta müjde olarak açıklaması bekleniyor. 3 Mayıs'ta açıklanacak. Bakan bilginin bu açıklamalarının ardından asgari ücretli, memur ve emekli yeni zamlı maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Bu kapsamda en önemli kriter ise enflasyon rakamları. 3 Mayıs çarşamba günü saat 10.00 açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin kritik ipucu ise geldi. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Nisan ayında tüketici fiyat endeksinin %2,65 artmasını bekliyor. 4 Aylık Sam Oranı Beklentisi Ocak ayında enflasyon %6,65, Şubat ayında %3,15 ve Mart ayında ise %2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağkur emekli zamı %12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da %10,52 oldu. Ancak Nisan ayı beklenti anketi ile yapılan hesaplamada bu oran değişti. Böylece SGK ve Bağkur emeklisi için 4 aylık beklenen zam oranı %15,51 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse bu oran %13,51 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini Merkez Bankası Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde 2023 yılı enflasyon beklentisi %37,77 oldu. Merkez Bankası'nın tahminine göre SGK ve bağ kurlular için 6 aylık zam oranı %21,43, memur ve emekli içinse bu oran %19,43 seviyesinde gerçekleşti. Toplu sözleşme zamına da düzenleme. Memurların Temmuz 2023 döneminde %6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zamının da iyileştirilmesi gündemde. Memurların %6 düzeyindeki toplu sözleşme zamının %10'a tamamlanması öngörülüyor. Görüşmeler ise 1 Ağustos'ta başlayacak. En düşük memur ve memur emeklisi maaşı, Ocak 2023 3 aylık %10,52, 4 aylık beklenti %13,51, %30 ek zanlı. Memur 11.848 Türk Lirası, 13.094 Türk Lirası, 13.448 Türk Lirası, 15.402 Türk Lirası memur emeklisi 7.901 Türk Lirası, 8.732 Türk Lirası, 8.968 Türk Lirası, 10.271 Türk Lirası. En düşük SGK ve bakur emeklisi maaşı, Ocak 2023 üç aylık %12,52 6 aylık %21,43 %30 eksanlı. SGK 2000 öncesi, 6093 Türk Lirası, 6.856 Türk Lirası, 7.038 Türk Lirası, 7.921 Türk Lirası SGK, 2000 sonrası, 3.778 Türk Lirası, 4.251 Türk Lirası, 4.363 Türk Lirası, 4.911 Türk Lirası Barkur, Esnaf. 5.456 Türk Lirası, 6.139 Türk Lirası, 6.302 Türk Lirası, 7.093 Türk Lirası Bakur, Tarım, 4.336 Türk Lirası, 4.879 Türk Lirası, 5.008 Türk Lirası, 5.637 Türk Lirası. Not Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar, en düşük emekli hali olan bu rakama tamamlanacak. Asgari ücrete refah payla enflasyon formülü. ₺10.008 Türk Lirası, net ise 8.506 Türk Lirası olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda da 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin 43'lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor. Ancak asgari ücret üzerinde enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Yüzde otuz seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile on liraya yükselme ihtimali bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. EYT sonrası çalışan. Ana haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Diagoros'u 8 dakika geçti. Oyuna girdik, golünü attı. Fenerbahçe Sivas teplasmanı 1-0 öne geçiyor Böylelikle 32. haftasında Sivas Spor'a konu kodan oyuna 14. dakikada dahil olan Rossi yalnızca 8 dakika sonra takımı öne geçirmeyi başardı. İşte detaylar. Diego Rossi'ye 8 dakika yetti. Oyuna girdi. Golünü attı Fenerbahçe'yi Sivas deplasmanında bir sıfır öne geçirdi. 29 Nisan 2023-1958 son güncelleme. 29 Nisan 2023-1958 Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de oyuna 14. dakikada dahil olan Rossi yalnızca 8 dakika sonra takımını öne geçirmeyi başardı. İşte detaylar. Takip et. Diego Rossi. Uruguay. Yaş 25, pozisyon forvet. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in 32 hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu Lider Galatasaray'ın Beşikta'şa konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen verdiler karşılaşmanın henüz ilk kenler Valencia'nın yaşadığı ciddi sakatlıkla şoke oldu günün maçları tüm maçlar Mse Demir Grup Sivasspor 1 3 Fenerbahçe Valencia şoku Mücadelenin 5. dakikasında Ali Şaşal Bural ile çarpışan Ekvadorlu golcü yerden kalkamadı ve sahayı ambulansla terk etmek durumunda kaldı. E bahçede Valencia şoku ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 dakikada gol. Valencia'nın yerine 14. dakikada oyuna dahil olan Diego Rossi oyuna girdikten yalnızca 8 dakika sonra 22. dakikada ceza sahasına çok iyi giren Rossi güzel bir vuruşta topu alara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Ceyhan'dan Spor Toto Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olan oyuncuları en çok gol atan takım 17 golle Fenerbahçe oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe Sivas Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Gökçen Ogan'ın paylaşımına eşi Sinan Ogan'dan gülümsele yanıt geldi. Atay İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan'ın pide yaptığı görüntüyü sosyal medya hesabına paylaşan eşi Gökçen Ogan Evde ve yapmanı dört gözle bekliyorum ifadelerini kullandı. Sinan Hogan'dan ise eşinin paylaşımına gülümsele mi yanıt geldi? Gökçen Oğan'ın paylaşımına eşi Sinan Oğan'dan gülümseten yanıt. 29 Nisan 2023 1736 son güncelleme. 29 Nisan 2023 1737. İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın pide yaptığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan eşi Gökçen Oğan, evde de yapmanı dört gözle bekliyorum, ifadelerini kullandı. Sinan Oğan'dan ise eşinin paylaşımına gülümseten bir yanıt geldi. Takip et. Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir pideci de hamurun başına geçti. Eşi Sinan Oğan'ın pide yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan eşi Gökçen Oğan, evde de yapmanı dört gözle bekliyorum, ifadelerini kullandı. Sinan Oğan'dan gülümseten yanıt. Sinan Oğan'dan eşinin paylaşımına gülümseten bir yanıt geldi. Sinan Oğan, paylaşımına sen o kadar güzel yemekler yapıyorsun ki seninkilerin yanında benim yapacağım yemeği çocuklar yemeyebilir, notunu düştü. <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnceden Erdoğan... Anavar haberlerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Adaturan 3. maçında da kazanamadı. Eyüpspor Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Adaturan'ın teknik direktörlük kariyeri pek de istenildiği gibi başlamadı. Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine sap veren Turan, takımın başına çıktı. 3. maçında da galip gelemedi. İşte detaylar. Adaturan 3. maçında da kazanamadı. Eyüp Spor spor ile 0, 0 berabere kaldı. 29 Nisan 2023-18-24 son güncelleme, 29 Nisan 2023-18-24. Turan'ın teknik direktörlük kariyeri pek de istediği gibi başlamadı. Eyüpspor Spor ile teknik direktörlük kariyerine start veren Turan, takımın başına çıktığı üçüncü maçında da galip gelemedi. İşte detaylar. Takip et. Spor Toto 1. Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi Eyüp Spor, deplasmanda Tuzla Spor ile karşı karşıya geldi. Sancaktepe 15 Temmuz stadına oynanan mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikte sonuçlandı. Üçüncü maçında da kazanamadı. Alınan bu sonuçla Arda Turan Eyüp Spor'un başında çıktığı üçüncü maçında da galip gelemedi. Arda Turan ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken ikinci maçında Pendik Spor ile 1-1 berabere kalmıştı. 59 puana yükseldi. Eyüp Spor aldığı 1 puanla puanını 59 A yükselterek 3. sıraya yerleşti. Puanını 38 E yükselten Tuzla Spor ise 12. sırada kendine yer buldu. Gelecek hafta Eyüp Spor, Bolu Spor konuk olacak. Tuzla Spor ise deplasmanda Çaykur Rizespor Spor ile karşılaşacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kırım'da büyük yangın meydana geldi. Yakıt depoları ihalarla vuruldu. Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına bugün yapılacak ihalı saldırı sonrasında geniş çaplı yangın çıktı. Rusya tarafından atılan Sivastopol varisi Mihail Ramazoyev olayda kimsenin yararlanmadığını açıkladı. Kırım'da büyük yangın yakıt depoları ihalarla vuruldu. 29 Nisan 2023-17-19 son güncelleme 29 Nisan 2023-17-19 Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına bugün yapılan İhalı saldırı sonrasında geniş çaplı yangın çıktı. Rusya tarafından atanan Sivastopol varisi Mihail Razbozay'a olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Takip et. Sivas Topol Valisi Mihail Razgozayev, İHA'larla vurulan tanklarda bulunan yakıtın çok fazla olduğunu, bu sebeple yangının hızla yayıldığını ve toplamda 4 adet tankın yandığını belirtti. Olay sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade eden Razgozayev, yangının akşam saatlerinde kontrol altına alınacağını ifade etti. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Görünürlüğü değerli izleyenler. Görünürlüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden ABD'de ot okul otobüsünün şoförü direksiyon başına bayıldı. 13 yaşındaki öğrenci yerinden fırlayıp facianın önüne geçti. AB'nin Meinkan eyaletinde Seyir halindeki bir okul otobüsünün şoförü bayılınca 13 yaşındaki öğrenci direksiyona müdahale ederek otobüsü güvenli yere çekip durdurdu. Otobüsteki arkadaşlarının ve şoförün hayatını kurtaran öğrenci ülkede kahraman idare edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde okul otobüsünün şoförü direksiyon başında bayıldı. 13 yaşındaki öğrenci yerinden fırlayıp facianın önüne geçti.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 Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Michigan eyaletindeki varım konsolidated Schools öğrencilerini taşıyan bir okul otobüsü şoförü, direksiyon başında fenalaşarak bilincini kaybetti. Durumu fark eden 7. sınıf öğrencisi, 13 yaşındaki Dillon Reeves, sürücünün yanına gelerek direksiyona müdahale etti ve ters şeride geçen otobüsü yavaşlatırken, birisi 911 iyi arasın, hemen diye bağırdı. Reeves daha sonra otobüsü güvenli bir yerde durdurmayı başardı. Soğukkanlı ve cesur davranışıyla muhtemel bir facianın önüne geçendiyiz. Otobüsteki arkadaşlarının ve bayılan şoförün hayatını kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından değil, ülkede kahraman ilan edildi. Şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. An haber bültenimiz devam ediyor. Yer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. İncelen Erdoğan aşkımız geldi. Desteklediği ve desteklemediği politikaları tek tek sıraladı. Merkez Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Mehmet Partisi'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitimi, sureyler politikalarını desteklemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mahvi Vatan'ın Libya tezgilesini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, sihaları destekliyorum dediniz. İnceden Erdoğan açıklaması, desteklediği ve desteklemediği politikaları tek tek sıraladı. 29 Nisan 2023-2058 Son Güncelleme 29 Nisan 2023-2058 Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya tezkeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, sihaları destekliyorum dedi. Takip et. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa de vatandaşlara seslendi. İnce, Babacan ve Davutoğlu 18 sene beraber değil miydi? Bunlar ekonomi, dışişleri bakanlıkları, başbakanlıklar yapmadı mı? Telekomu özelleştiren Babacan değil mi? Suriyelileri Türkiye'ye dolduran Davutoğlu değil mi? Benim CHP'li kardeşlerim 40 sene bu partiye hizmet ettim. Sizin vicdanınıza soruyorum. Bursa CHP milletvekili listesinde CHP Bursa İl Başkanı Saadet Partisi İl Başkanı'nın bir gerisinde yer alıyor. Siz kendi il başkanınızı seçemeyip Saadet Partisi İl Başkanı'nı mı seçeceksiniz? Sonra da bana Atatürkçülük mü taslayacaksınız? Sonra da bana bölücü mü diyeceksiniz? Kusura bakmayın AK Parti'nin eski milletvekilini gelecek partili olarak CHP listesinde oy verip milletvekili seçeceksiniz bana bölücü diyeceksiniz. Aklınızı başınıza toplayın. Nereye oy verdiğinize bir bakın ifadesini kullandı. CHP listelerine tepki. Millet İttifakı'nın 15 Mayıs sabahı dağılacağını iddia eden ince İzmir CHP'nin kalesinde birinci sıra adayı taraf gazetesi adayı diyor ki Kemalizm ırkçılıktır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, 15 Mayıs sabahı CHP listelerindeki Deva Saadet ve Gelecek Partili 77 kişi istifa edecek. Senin oyunla seçilecekler başka partiye gidecekler. Ben senin yerinde olsam basarım oyu memleket partisinin üstüne. Şamkaya'ya da gideceksin, Sadullah her gün e-oy vereceksin, sonra bana Atatürkçülük taslayacaksın. Size çok net bir şey söyleyeyim. Muharrem İnce'ye oy vermeyebilirsin. Kendine şunu sor, PKK, FETÖ, Hizbullah kimi destekliyor? Bunların içinde beni destekleyen var mı? Beni kimler destekliyor? Atatürkçüler destekliyor, açıklamasında bulundu. İnce'nin desteklediği ve desteklemediği projeler. İktidarın doğrularını sürdüreceklerini vurgulayan Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Muharrem İnce'nin diğer muhalefetten farkını anlatayım. Erdoğan'ın tarım, eğitim, Suriyeliler politikalarını desteklemiyorum. Ben seçilirsem göndereceğim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeniyim. Yıllarca milletvekillik yaptım. Mavi Vatanı, Libya tezkeresini, Azerbaycan'a yardım gönderilmesini destekliyorum. İHA'ları, sihaları destekliyorum. Benim ordumun, askerimin, polisimin işine yaradı. Erdoğan'ın damadıymış umurunda değil. Ben seçildiğimde destek vermeye devam edeceğim. Bizim politikamız bu. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir dedi. Mitingin ardından gençlerle birlikte görüp bölgesinde yürüyen Muharrem ince daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zafer Partisinden istif. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derbe öncesi kazanda şampiyonluk hesapları karıştı. İşte güncel puandır. Süper Lig'in 30. haftasına Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelirken Sarla aciletler 10 kişi tamamladığı mücadeleyle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Anlamı kritik 3 puan sonrası, zirve ile puan farkını 3'e kadar düşüren Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu beklemeye koyuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kazandığı şampiyonluk hesapları karıştı. İşte güncel puan durumu. 29 Nisan 2023-2059 Son Güncelleme 29 Nisan 2023 21:21 -21. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivas Spor ile karşı karşıya gelirken, Sarı Lacivertliler 10 kişi tamamlandığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu kritik 3 puan sonrası zirve ile puan farkını 3-B -E kadar düşüren Fenerbahçe, beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucunu beklemeye koyuldu. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe Sivas Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Derbi sonucunu beklemeye koyuldu. Mücadele sarı Civertlilerin 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken Fenerbahçe zirveyi yakından ilgilen Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin sonucunu beklemeye koyuldu. İlginizi çekebilir. Bahçede Valencia şoku, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 dakika yetti. Oyuna girdi, golünü attı. Fenerbahçe Sivas Spor'u 10 kişiyle mağlup etti. Şampiyonluk hesapları karıştı. Sivas Spor karşısında alınan 3 puanla maç fazlasıyla puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'nin bu galibiyeti sonrası şampiyonluk hesapları da karıştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. 10- Alanya Spor 38 puan, 31 maç. 9- Karagümrük. 41 puan, 30 maç. 8- Kayseri Spor. 45 puan, 30 maç. 7- Trabzon Spor. 45 puan, 30 maç. 6- Konya Spor. 45 puan, 31 maç. 5- Başakşehir. 48 puan, 29 maç. Adana Demirspor 57 puan 30 puan. Beşiktaş 62 puan 30 maç. 32. Hafta Beşiktaş Galatasaray. 33. Hafta Antalya Spor Beşiktaş. 34. Hafta Beşiktaş Gaziantep Trabzon. 35. Hafta Adana Demirspor Beşiktaş. 36. Hafta var. 37. hafta Kasımpaşa Beşiktaş 38. hafta Beşiktaş Konya spor 2. Fenerbahçe 67 puan 30 maç 33. hafta Giresun spor Fenerbahçe 34. hafta Fenerbahçe Trabzon spor 35. hafta Hatay spor Fenerbahçe 36. hafta Fenerbahçe Antalya spor 37. hafta Galatasaray Fenerbahçe 38. hafta Fenerbahçe Gaziantep FK Galatasaray 70 puan 29 maç 32. hafta Beşiktaş Galatasaray 33. hafta Galatasaray Başakşehir 34. hafta İstanbulspor Galatasaray 35. hafta Galatasaray Sivasspor 36. hafta MK Ankara Gücü Galatasaray 37. hafta Galatasaray, Fenerbahçe. 38. hafta Hatayspor Spor, Galatasaray. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı. Rozetlerine kurtulmuşça taktı. Zafer Partisi'nden istifa eden partiler AK Parti İstanbul Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle AKP'ye katıldı. Törene katılan AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin yatan vatandaş olan her kardeşimiz 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır. Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini kurtulmuş taktı. 29 Nisan 2023-2028 son güncelleme 29 Nisan 2023-2028 Zafer Partisi'nden istifa eden partililer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle AK Parti'ye katıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan kotulmuş bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır, dedi. Takip et. Zafer Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan 300 üyenin rozet töreni AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Partiye yeni katılan 300 üyeyi tebrik eden Kurtulmuş, Ana Muharefet Partisi lideri, Ya arkadaş bir kere de bu milletin sevincine ortak ol. Bir kere de bu milletin duyduğu özgüvene sen de ortak ol. İşte yüz binlerce insan, 5 günde 3 milyonu aşkın İstanbullu Teknofest'i gelip ziyaret edecek. İnsanları gördüm, oradaki Türk savunma sanayinin ürettikleri helikopterlere, uçaklara, İHA'lara, SİHA'lara yaklaşıyorlar, resim çekiyorlar, sarılıyorlar, iftihar ediyorlar. Bir kere de bundan iftihar et. Bununla iftihar etmek yerine ne diyor. Efendim, biz Yeşilköy Havalimanı'nı, işte geldiğimizde Amerikalı falanca firmanın emrine vereceğiz. O firmanın da CIA ile bir takım ortak projelerinin olduğu da biliniyor. Ama işin garip tarafı değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden Türkiye'nin açık ara ikinci partisi, geriden gelen partisinin genel başkanının hem de adı Atatürk Havalimanı olan Yeşilköy'deki festivalin başladığı ilk günde böylesine büyük bir hezeyanı ortaya koymuş olmasıdır, dedi. 85 milyon hangi etnik kökene sahip olursa olsun birdir. Numan kurtulmuş, birisi kalkıyor diyor ki ben sünniyim, öteki kalkıyor diyor ki ben aleriyim. Ey sorduk mu? Bu millet Aleviliği, Sünmiliği vesaire bir ayrışma vesilesi olarak kabul etmez. Alevilik de, de bizim farklılıklarımızın içerisindedir ve bizim zenginliğimizdir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok. Bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır. Ve bu halkında %99 bu Müslüman bir millettir. Bir başkası efendim Kürt, Türk vesaire. Bizim etnik kökenler üzerinde bir ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz, 85 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir. Ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır, diyerek sözlerini noktaladı. İstişareler neticesinde karşınıza çıkmış bulunmaktayız. AK Parti'ye yeni katılan 300 partiliği temsilen konuşma yapan Zafer Partisi Kurucular Kurulu eski üyesi Ayşe Melda Topyay, siyaset takım tutar gibi olmuyor. Şu andaki örneğinde gördüğünüz üzere parti programlarını ve seçim beyannamelerini incelikten sonra bizler gelmiş olduğumuz partinin kurucular kurulu üyeleri, genel idare kurulu ve birbirinden değerli il ve ilçe yönetim kadroları ve üyeleri aramızda yapmış olduğumuz istişareler neticesinde karşınıza çıkmış bulunmaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, gerçekçi bir bakış açısıyla incelendiğinde tüm dünyayla rekabet edebilen görmüş olduğum eksikliklerle ilgili olarak hızlı ve kalıcı çözümler üretebilen bir liderin genel başkanlığında Türk siyasetinde olmaktan gurur ve onur duymaktayız, dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Sivasspor'u Spor'u 10 kişide 3-1 mağlup etti. Sarılar Cüretler, Beşiktaş, Kalta derbisi öncesi hata yaptı. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 32. Hafta, haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 45. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede Sarıdağ Cüretler rakibini 3-1 mağruf etmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe'de Ener Valencia'ya karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detay. Son dakika, Fenerbahçe Sivas Sporu 10 kişiyle 3-1 mağlup etti. Sarıla Hacıbertliler Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. 29 Nisan 2023-2110 son güncelleme, 29 Nisan 2023-2110. Son dakika, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivas Sporu ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 45. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı mücadelede sarı Hacıbertliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Teyandan Fenerbahçe'de Enner Valense'ye karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası ambulansta hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. 32. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivas Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı Civertlilerin 3 birlik üstünlüğüyle üstünlüğü ile sonuçlanırken Fenerbahçe lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı haftada hata yapmadı. Te yandan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında yaşadığı korkutan sakatlık sonrası Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sarı Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartta takımını 10 kişi bıraktı. Valencia hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında kaleci Şaşal Buran ile çarpışan Enner Valencia ciddi bir sakatlık yaşadı. Yaşanan bu çarpışma sonrası Valencia yerden kalkamazken, Ekvadorlu golcü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E. Bahçede Valencia şoku, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuna girdi, golünü attı. Enner Valencia'nın yaşadığı sakatlık sonrası Rossi oyuna dahil olurken, oyuna girmesinin üzerinden 8 dakika sonra Rossi topu alarla buluşturdu ve skoru 1-0-A getirdi. 8 dakika yetti. Oyuna girdi, golünü attı. Perdi Kadioğlu. Karşılaşmada ilk yarının sonuna 8 dakika etlenirken uzatmanın ilk dakikasında Ferdi Kadıoğlu farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından topu kale alanına doğru çevirdi. Kaleciyi aşan topta Ferdi Kadıoğlu vuruşunu yaptı ve skoru 2-0-A getirdi. Fenerbahçe 10 kişi. Mücadelenin 45-5 dakikasında İrfan Can Kahveci yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü. Vardan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip İrfan Can Kahveci'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kendisinin iki takımının üçüncü golü. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 45 artı 10 dakikada attığı golle farkı 3'e çıkarmayı başardı. Adıgüver'in Güler'in uzaktan şutu sonrası seken topta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu kendisinin iki takımının üçüncü golünü atmayı başardı ve ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu. Farkı 2'ye indirdi. Sivasspor ikinci yarıda oyuna hakim olan taraf olsa da bu oyun galibiyet için yetmedi. Mücadelenin 75. dakikasında Kayseri takımının tek golünü attı ve karşılaşmanın da skorunu belirledi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltirken maç fazlasıyla zirve ile puan farkını 3'e düşürdü. Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Fenerbahçe'de 5 değişiklik. Fenerbahçe'de ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gidildi. Sarı takımın teknik direktörü George Jesus, İstanbul Spor Karşılaşması'na ilk 11'de başlayan isimlerden Aktilasız Alay, Ezgan Alyoski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yerine bu maçta Biray Sayısamal, Juan Samuel, Luan Perez, Serdar Asis, Willian Aro ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Fenerbahçe'nin İstanbul Spor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eribayat, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Valencia ve Boa Pedro, Sivas Spor karşısında da aynı şansı yakaladı. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Sızalayı, Miçi Batşuayi, Lincoln Henry ve Mihaz Ajaci ve Sarı Kart cezalısı Emre Mor, kadroda yer alamadı. Sivas Spor'da bir değişiklik Sivas Spor'da teknik direktör Rıza Çalınbay, ligde deplasmanda 2-1 kazanılan raporta Antalya Spor maçının ilk 11 ine göre kadroda bir değişiklik yaptı. Çalınbay, Antalya Spor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı. Kırmızı beyazlı takım sahaya Ali Şaşal Bural, Murat Paluri, Abdindangoyek Butas, Ziya Erdal, Çarısız, Arkan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabari 11 ile çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 8'de... Sekizde... Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz.